Hepinize merhaba diyerek bugünkü Arapça dersimize başlıyoruz. Bir önceki videomuzda yine gayrimusariflerle ilgili uygulama ve temirinleri yapmaya çalışmıştık. Rabbim bu yolda hepinize dingin bir beyin ve keskin bir kavrayış nasip etsin. Evet, dedi ki gayrimusarif yani Türkçe çevirdiğimize cer ve tenmin kabul etmeyen isimler. Bunlar şehir isimleri, bayan isimleri, sonu te ile biten erkek isimleri, fiil vezinde olan erkek isimleri, ayrıca müntehel cum'u sigası dediğimiz eliften sonra iki ve daha fazla harf bulunduran kırık çokluklar. Bu başlık altında ne yapılıyor? İnceleni. Bakın mescidü. Mescidü. Mescidler. Bunun müfredi mescidün. Tesniyesi mescidini. mesacidün. Peki hocam bunu nereden bileceğiz? Yani mesecidü olarak geleceğini nereden bileceğiz? Arkadaşlar bunun semai olması nedeniyle bu konunun semai. Semai ne demek? Semai herhangi bir kuralı olmayan kültürel olarak hocalardan veya işte sözlüklerden mucemlerden bakma suretiyle öğreneceğimiz konu demektir. Zaten mucemlerde sözlüklerde logatlarda ismin hemen yanına bir cim harfi görürsünüz. O, o ismin cemisini de verir. Yani cim Ceminin kısaltılması işte kitabın yanında bir cim vardır, kötübün der. yanında bir cim vardır, meşacidür der. Evet. Fi medarise arkadaşlar, fi medarise. Bak fi medarisi demiyoruz, fi medarise diyoruz. Evet. Yakubu, Yakubun demiyoruz, Yakubu. Lispağa. Li-ishaka. Li-ishaki demiyoruz. Li-ishaka diyoruz arkadaşlar. Evet. Su ve ney terapisi eşliğinde dersimizi işliyoruz arkadaşlar. muaviyetü muaviye Muaviyetun demiyoruz. La nekul muaviyetun bel nekul muaviyetuhu. Muaviyetuhu. Min muaviyete. Min muaviyete. Min muaviyeti la nekul, nekul min li Li'aişeti la nekul li'aişete. Li'aişete. Aişetun la nekul Aişetuhu. Muhammedun. Khalidun min abbâsin abbas nûmânû nûmânû fûlânû ezinde Hamidun, evet bu dört numaralı alıştırma üktübül e'dâde min selâse ile aşra üçten ona kadar sayıları yaz ve ceal küllen minel kelimetil her kelimeyi de yap Aşağıda gelen kelimeleri kullan. Ma'duden lehe sayılan olarak kullan. Yani birden ona kadar veya üçten ona kadar sayacağız. Yazacağız. Ayrıca mescidün mescidün fındukun, mendilun, miftahun, sadikun, zemilun. Zemilun arkadaş, kursiyun sandaniye, medresetin okul, dakikatun. Nedir? Dakika. Mesela birisinin örneğini biz yapalım, diğerler siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Nemuzec. Mescidun, mescidani selâsetu mesâcide, erbaatü mesâcide, hamsetü mesâcide, sittetü mesâcide, seb'atü mesâcide, semâniyetü mesâcide, tis'atü mesâcide, Ashratu mesacide. Ashratu mesacidin demiyoruz. Neden? Mesacid gayri mansarif olduğundan cerbeten'in kabul etmiyorum. Mesela fanadiqum. Fanadiqum. Funduqun, funduqani, salasu fanadiga, arbaatu fanadiga, hamsetu fanadiga. Funduk zaten otel anlamında arkadaşlar. Bunu defterimize lütfen yazıyorsunuz. Evet, bu kitapta fihris var işte. Ee, bu dersimizde arkadaşlar, bakın gördüğünüz üzere birinci kitabı ne yaptık? Bitirdik. Eddersül evveli birinci ders, Eddersül sen ikinci ders, Eddersül sedisi üçüncü ders, Eddersül rabi'u dördüncü ders, Eddersül hamisi beşinci ders, Eddersül sedisi, Eddersül sebi'u,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 tabi e, bir aşağı nedir 16 17 ders der sus se aşağı 18 ders der tersi aşağı 19 ders eders aşırı 20. 20 ders arkadaşlar der Hadi var aşırı ne 21 ed der sus 22 ed der sus 23 ders Sevgili Arkadaşlar, burada ''El Durus-ül Lug'a'l-Arabiyye bihe'' serisinin birinci kitabını noktalamış oluyoruz. Yarın ikinci kitabın birinci dersine Bismillah demek üzere hepinizi sevgiyle selamlıyorum kanalımıza abone olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Sizden ricam, istirhamım lütfen görüş, eleştiri, beğeni ya da eleştirilerinizi mutlaka yazmaya çalışın. Biz elimizden geldiğince her gün bir ders her gün bir ders kısa veya uzun bıktırmadan ama Allah'ın yardımını umarak hedefe doğru adımlarımızı devam ettireceğiz nefes alıp verdikçe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere de diyor ki Resulullah buyuruyor ki Hayr-ul a'mal edvamuha ve in qall. Evet, amellerin en hayırlısı az da olsa sürekli olandır sevgili dostlar. Bir atasözümüz ya da bir deyişimiz de vardır. Diyor ki taşı delen suyun kuvveti değil damlaların sürekliliğidir. Damla sürekli damladığı için o taş dediğimiz sert varlığı ne yapıyor, deliyor ya da oyuyor. Evet. Cenab-ı Allah ilahi mesajında da ebedi vezeli mesajında da diyor ki, buyuruyor ki, ve enleysel insanı illa maşa, ve enleysel insanı illa maşa. İnsana sadece emeğinin karşılığı vardır. Emeği kadar değerlidir insan, sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar, sevgili dostlar. Emeği kadar. Bu dünyada biz ürettiğimiz kadar, emeğimiz kadar, katkı sunduğumuz kadar insanız. Bir gün gelecek, buradaki hayat serüvenimiz bitecek. Ama Buradaki yaptıklarımızın da öbür tarafta karşılığını göreceğimizi de unutmayalım. İnsan odur ki adı gibi yaşar. Zor olan da ince yaşamaktır zaten. Dünya hayatı kısa ve son cümlemi söylüyorum. Büyüklerimizin deyişiyle. Dünya hayatı bir gündür. O da belki bugündür arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hepiniz esen kalınız. Hı hmm, hı H <sighs>